<gülüyor> <gülüyor> Son reyinden Tosun'la buradayız. Görüşme yerleri çok değişti Tosun'la buradayız. Bayağı bir değişiklikler var. Hmm. Ay Her seferinde bir tane kepçe geçiyor biri konuşurken burada. Önceki de <gülüyor> Berk konuşuyordu. Sanayi. Sanayi Değil içerisindeyiz. O yüzden olmaz. Her şey geçebiliriz. Evet. Yine Tosun'la buradayız. Bak şöyle şurayı da çekeceğim bari. Ben, ben çekeceğim oraya. Ne düşünüyorsunuz? Hiç fazla hiçbir başka hiçbir şey istemiyorum ben. Allah razı olsun. Çok açız, çok. Özlediğimiz lezzete kavuşmak üzereyiz. O yüzden sabırla bekliyoruz. Birazdan çok lezzetli bir tost yiyeceğiz inşallah. Eczaneden notlanıyorsun bu Selam. Sonra verdim. İyi acı. İyi aramı. Alamacımız tey. O Ne kadar mutlu. Ben tey bekleyeceğim. ya? sen içmiyemdir Lazım lazım. Ağırı topunu ha. Ağırı topunu ha. Bu için nefes almıyorsun. Evet, şimdi herkes delilgü tostlarını yani, Ben çalışmak yaparak, hadi sizler konumdan söyleyebilirim. Ama bu sefer, yarımda içeri ve ama, herkes yemeğe başladı. Tekrardan tostumuz var. Yolluk alıyor. Herkes değil diyor. Kayalar nerede kaldı? Kayalar inşallah gelecek. Kendi kendimi çekiyorum vallahi. Yemekten. Acı acılım. Acı ama. Nasıl yiyor? Acı dedi ve devam ediyor. Mmm. Mis mis mi? Kazın kazım. Evet, ne düşünüyorsun? Güzel. <gülüyor> Anlıyoruz bak. Bayağı güzel. Sana tarif edilemez duygular <gülüyor> <güzel> içinde Hayır. <gülüyor> Sütü buz bakıyor zaten. Süt, süt, süt buzlu. buzlu. Ne dondurma gibi koyuyorsun. Yani dondurma, dondurmuş, kıvamlı, anladın mı? Valli yok <gülüyor> mu? Valli